geç oğlum çok söylüyor mu Spike A'da düştü yol kesiyor That's how everybody talks so çıkıyor Sahil uçtu ha nasıl kaçacaklar Kaldı Mid Seçin var mı? İl Gölgeye çıkıyo Döneyim mi? Dön dön dö. Dönme dönme Ah sideye girmiş B mi? A mı? Dostlarımı şey. para para. Ben dostlarımı yok edebilirim. Var mısın? Bu sefer istekedik. Görevin daha bitimi. elimle koymuş gibi biliyorum yüzünü reis. Uçmazsın. hazır itim eder var mı? nasıl kaçacaklar şurada yine metal markette boş dolduruyor uçattı ya bunu bir bir birini dandaba sert 80 vurdum sky ikisi demek sky sinirim sinemeydi düşman kaldı piler onu spike b'de Aynen. <gülüyor> Helal. Adam, adam orada, orada değildi Oğlum her şu şekil ölüyorum ya. Kapadı. Spike bedeye düştü. Batan. var. Mı? Yakın çıkıyor. yok. Rampa yakın yok. Heav'ın alalım, Heav'ın alalım. Bir yıl var mı? Satmayın, satmayın. <gülüyor> <Senin işin. gülüyor> Evında biri var Eko ah, sıkmıştı EVEN'a e. EVEN'de kutuda da ELLE VURDUM alın ONU Ayakta kalan son oyun Bir düşman kaldı HAY SİKT ÖDÜ KOPTU YERİNDE Şaşkın VURDU <Gülüyor> <gülüyor> da düşman var. Kan dolan koyup kaldırabilir misin? Dolduruyorum. Burası buru. Görevin daha bitmedi. Bir de Bir düşman Sky, sen bombayla beraber direkt ölümüne B koysan bombayla beraber ulti var A tarafına hiç göstermeyeceğiz. Saklanın. Ölümüne gelin beyler A'ya. A'ya gelin ultim var. Alo gel Ne ya. anlamadım bir daha söyle. Sky sadece A, B'ye gitsin. Bombayla beraber B'ye gitsin. Sky bombayla beraber. <gülüyor> ben Benim ulti var. Hiç göstermeyin. Geri oynayın. Gölge çıkıyor. Bak. tam bekte. Tamam backte. 10 back'te. 10 yavaş yavaş gidelim. <gülüyor> gibi Bakan nasıl an, an, an. bir düşman kaldı. Helal. Süpersin. Helal. İşte ya. Bak en güzel basit. Doksan dört. Bir düşman kaldı. Helal helal. helal son hevur hevur helal be bravo helal. iş çabuk ya hepiniz sky sky elimi ayağım titredi sky pin de var mesela ben daha şurayı titreyeceğim bir anda Spike iki kişi var ortada düştü gölgeler durmaz ee, şu etken... heaven ve spreeze modlarına alalım aynen aynen side'e girektir gölgeler durmaz heaven'da raise var o, yakın yok, yok. elbow olabilir raise'in zone yok 120 raise Hela Land atla da atla ayakta kalan son oyuncu <gülüyor> <gülüyor> <Helal> sağlık <gülüyor> <herinde, herinde>, <gülüyor>